Evet, o zaman direkt tanımı sorarak başlayabiliriz. Zaman, felsefe içerisinde ve bilim içerisinde nedir? Çünkü farklı değerlendiriliyor sanırsam. Hı hı. Ben o zaman kısaca sana şunu bahsedeyim Ali. Ee, benim felsefeye başlamam e, biraz bu kavramla alakalı bir durum. Çünkü ben de e, herkes gibi bilime merak ederken, gökyüzüne merak ederken küçüklüğümden beri tek soru vardı aklımda. Gerçekten bu zaman denilen şey ne? Bu sorunun ne zaman başladığını tam hatırlamıyorum. Herkesin, bütün felsefecilerin aslında düşüncelerini şekillendirdiği kahramanlar vardır. Bir felsefeciye direkt, hani siz kimin gibi düşünüyorsunuz gibi bir soru sormak anlamsızdır ama düşündüğü kişiler ona besler. Bunlardan biri Einstein'dı ve Einstein gerçekten beni çok etkileyen bir düşünürdü bana göre. Onu popüler kültürle öğrendim ama bizatihi kendi yazılarını, kendi makaleleri okudukça, dili de benim dilim olunca, onunla yüzleşebilme ihtimalim de olunca, onun anlatılanlardan çok daha derin bir insan olduğunu fark ettim. Ve tuhaf tarafı da şuydu, yakın soruları sormuşuz. O manyetik nedir? İşte bu evrenin her zaman bize sağladığı bu gizli güç nedir diye soruyor. Mein Well Bit e, kitabında Yaşam Görüşüm diye sanırım çeviriyor. Ben her zaman şu soruyu sorduğum zaman gerçekten mi? Ve felsefe eğitimime de böyle başladım aslında bu soruyu kovalayıp. Şimdi senin soruna geleyim. Felsefe ve bilimde zaman nedir diye. Aslında bugün anlatmaya çalışacağım bütün şey bu ikisinin birleşiminden ibaret olduğunu söylemeye çalışma. Çünkü kendimi bilim insanı değil bilim felsefecisi yapmamın tek nedeni aslında... Bilimin e, felsefeyle doğrudan ilişkisi olduğunu keşfetmem. Zaten bilimin ondan türediğini düşünmem. Ve benim gibi düşünen insanları da keşfedebilmem. Hem bilim insanları olarak hem de felsefecileri olarak. Bunlardan biri daha de Einstein'da dediğim gibi. E, şimdi şöyle anlatabilirim aslında ben bütün felsefenin ve bilimin ortaklığını. Bilimin kategorizasyonu, zamanın ne olduğu, bilimin uğraştığı alanların adlarını, biyoloji, fizik, kimya gibi, bunları veren bir düşünür var. Bunun adı da Aristoteles. Organon kitabında mantık, mantığın temellerini yani insan düşüncesinin biçimlerini anlatırken, insan düşüncesinin etkileri üzerine de konuşuyor. Yani yaptığı şeyler hakkında. Ve bir bilim ortaya koyuyor. İşte biyolojiye, işte Canlı üzerine logos yapmak, akıl üretmek, işte fiziye doğanın kendisi üzerine düşünmek tarzı hem yorumlar hem de tanımlamalar getiriyor. Yani bizzatı kendi adı bile e, bilimin bir düşünürden geliyor zaten. Ama ben sana şöyle söyleyebilirim. felsefe neyden beslenmiş? Felsefenin benim görebildiğim kadarıyla e, Platon ve Aristoteles'te yani yazılı kaynak olarak bize anlatılmaya başlandığı dönemde mitolojiden çok etkilenmiş. Çünkü hem Platon hem de Aristoteles, mitolojinin kendi sözcüklerini, kavramlarını kullanıyor. Ben hemen şunu da söyleyip bir felsefe nasıl yapılır, onu söyleyip başlamak istiyorum bu konuşmanın devamına. Felsefe ne yazık ki bu hani insanların bir şey üzerine saatlerce düşünürüz gibi bir şey de değil ya da bilimin yaptığı gibi bir olgu üzerine yoğunlaşmak da değil, tamamıyla şu şekilde ilerliyor. Bir aklımızda soru beliriyor, benim küçüklüğümdeki gibi. O sorunun tarih içerisindeki eşleştiği kavramlara bakmaya başlıyoruz. İşte zaman, hareket, mekan bunlara bakmaya başlıyoruz ve ulaşabildiğimiz ilk dile kadar gitmeye çalışıyoruz. İşte antik Yunanca mesela. Ve burada o kelimenin hangi kavrama, hangi anlamlara geldiğini bakmaya başlıyoruz. Ve... Bu süreç, bu tarihsel süreç, bu değişim ve dönüşümler biz aslında zaman gibi bir kavramın böyle orada duran ve biliniyormuş gibi duran bir kavramın da çok yanıltıcı olduğunu zaten ortaya <gülüyor> koymaya başlıyor. Ve en sonunda bir yorum yapıyoruz. İşte yorum yapan kişi de ayrılıyor ve filozof oluyor aslında. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> böyle başlayabilirim. Ben o zaman biraz e, mitolojinin kökenlerinden ve Platon Aristoteles'ten bahsedeyim hemen 15 dakika içinde. Evet. E, Şöyle söyleyebilirim, Platon'u ve Aristoteles'i besleyen bir kişi var, o da Sokrates. Sokrates Yunan felsefesine başlarken bir metodoloji ortaya koyuyor. Bunun nedeni de aslında metodolojisinin onu filozof yapmasından kaynaklanıyor. Çünkü Sokrates'ten önce septikler adlı, şüpheciler veya onların söylediği adlı sofistler vardı. Ve sofistler şunu iddia ediyordu hemelde. Bir insan evrene dahil genel bir çıkarım yapamaz. Bu birincisi. İkincisi de bu genel tarım özellikle Pyron gibi settikler bunu söylüyor. Genel çıkarım bir insanın kendisi bilse bile başkasına aktarılamaz zaten. Ama Pocrates şurada ayrılıyor. Diyor ki hayır diyor evrende bir hakikat vardır. Bir bilgi, bir gerçeklik bir doğruluk vardır. Buna sahip bir metoloji vardır ve bunu başkasına anlatabilirim. İşte bu anlatmanın bir tanesi de yazılı dil aslında. Ve bütün felsefe ve bütün bilim bu zemin üzerinden başlıyor. Çünkü biz bir şey bildiğimizi iddia ediyoruz ve bildiğimizde aktarabildiğimizi iddia ediyoruz. Bunu felsefe de yapıyor, bunu bilim de yapıyor. Ve hala da devam ediyor aslında. Şimdi, Sokrates e, yaptığı şeyde şunu göstermeye çalışıyor. Madem biz evrensel bir şey bilebiliyoruz aktarabiliyoruz, o zaman bir metodoloji, yani bir yöntem ihtiyacımız var. Buna diyalektik diyor. Bunu kullanan ilk kişi de öğrencisi Platon. Platon e, sofist kelimesinden sonra Pythagoras'ın Filosof diye bir kelime kullandığını söylüyor. İşte filosofya, felsefe, bilgelik sevgisi. sevgisi. Ve bunu yapan kişi de o sevgiyi arayan kişi. Yani felsefeci. Bunun da ilk layık olduğu kişiyi hakikati bildiğini ve anlattığını iddia etti Sokrates olduğunu söylüyor. Şimdi, Platon Demek ki bir metodolojiye sahip hocası gibi ve aktarılabildiğini söylüyor. O zaman biz şunu bakmamız gerekiyor eserlerinde. Bunu hangi eserlerinde kullanıyor? Yani Zaman kavramını hangi eserlerinde kavram, kelime olarak kullanıyor? Üç tane bildiğimiz var. E, Pairos, e, Nomia ve Tiamos. Tiamos en sonuncusu çok önemli çünkü ölüm dönemlerine, yaşlık dönemlerine geliyor. Ve Platon'un bütün anlattığı teorilerden farklı olarak şunu anlatıyor. Doğa ve başlangıç nereden geliyor? İnsan dışındaki başlangıç. Ve burada şöyle bir iki kelime kullanıyor. Bir Aion, bir de Kranos. Zaten kronos iyi kötü herkes bilir. Hani Zeus'un evet. babası zaman tanrısıdır falan. Platon bunlara şöyle bir anlam yüklüyor. Kranos diyor, görünenlerin, değişenlerin, ve yani deneyim sahası içinde olduğumuz her şeyin zamanıdır. Ama Airon diyor, burada çok farklı bir tanımı var. Airon diyor, sonsuzluğun kendisidir. Şimdi bir insan düşünmeye başlıyor. Şu an modern bir insanı sonsuzluk diye düşündüğümüzde genelde biz mekansal bir şey düşünüyoruz. Sonsuzluk falan. Ama Platon'un burada şöyle düşündüğünü görüyoruz işte. Sonsuzluk aslında mutlak zamanın kendisi. Mekansal bir şey değil ona göre. Çünkü felsefesinin kendisini şöyle ayırıyor. İdialar ve e, idalar kuramında idalar ve doksalar diye Sanılar ve idalar diye. Zamanı çizgi kullanıyor. Diyor ki eğer iddialar orada duran hakikatse ve biz bunu saf akıllımızda bulabiliyorsak deneyimi karıştırmadan o zaman orada bulunan şey mutlak zamanın kendisidir. Ama burada duran doksalar yani deneyim dünyası yani yanıltabilen şeyler gelip geçici şeylerse o zaman bu zaman mutlak zamanın değil değişen zamanın kendisi. Şimdi insan merak etmeye başlıyor. Platon gibi ünlü bir düşünür. E, felsefenin başla, başlatıcıları. Neden zaman gibi bir kavramla bu kadar ilgileniyor? Ve Thiamos dediğim o eserde zamanın kökleni bizatı yarım sayfa, e, yarım kitap boyunca çok özür diliyorum anlatmaya çabalıyor. Bu ayrımı. Çünkü şunu görüyoruz. İnsan dünyada olduğu için ne yazık ki düşünebilmeyen başlangıcından beri biz hala dünyadayız. <gülüyor> ve deneyimleyebildiğimiz sayı ve deneyim ötesini anlamak için zamanı bir çizgi gibi kullanmışız. Hem yaşamımızda hem de düşüncelerimizde. Şimdi, Platon'un böyle kullanımını Aristoteles yani öğrencisi, ilk önce diyor ki, evrensel bir metodoloji evet de vardır, bilebilirim ve bildiğimi aktarabilirim. Ama diyor ki, işte Platon'un bu zamanı başa ararak bir sınır gibi çizmesi ve hakikatin ...zamanın mutlaklığında araması bence yanlıştır diyor. Bu yüzden aslında deneyim dünyasını da yanlış anladı. O gelip geçiciliği diyor. Onun için diyor bilimlere önem vermedi diyor. Burası çok ilginç. Onun için talesi, milatos geleneğini, onların doğaya bakma tarzlarını... ...sadece bir yanılmaya bakma olarak anladı diye söylüyor. Ama diyor mantık denilen şey diyor. Organonda anlattığım şey diyor. Organonda aklın araçları diye Türkçeleştiriliyor... Organonun bize gösterdiği şey diyor, insan düşüncesinin kendisi çıkarımlardan oluşur. Çıkarım da şudur diyor, bir deneyim nesneleri alınır, o kavramlaştırılır ve bir yüklemle bağlanır. Yani bir sonuç verilir. Mesela şu, Sokrates ölümlü bir insandır, yüklem nedir? Sokrates ve ölümlü olmak iki kavramdır ve biz bunu deneyimle aslında anlayabiliyoruz diyor. Şimdi burada ilginç kısım Aristoteles'in yaptığı burada, hocasının itirazı. Çünkü diyor ki işte zamanı yanlış anlarsınız diyor, zamanın yorumlanması hakikatinizi de değiştirmeye başlıyor. Onun için diyor bilimleri ötekileştirdi, e, deneyim sahasını ötekileştirdi ve hayali bir kurgulardan ibaret bir yaşam sürebildi diyor Aristoteles. Bu çok ilginç. Ve onun için bu kadar bilime odaklı konuşmaya başlıyor. Bilimi anlamaya, insanları çevreye, deneyim sahasını anlamlandırmaya başlıyor. Buraya hızlanayım, şöyle söyleyeyim en sonunda. Kendisi zamanı ne diye tanımladığında birincisi diyor onda anlattığım mantığın yani insan aklının 10 tane kategorisi vardır. Bunlardan ikisi de uzay ve zamandır. Bu bir cepte olsun. Bu 10 <gülüyor> kategori meselesi. İkincisi de şöyle bir yorum söylüyor. Tamam aklımızın ürünleri, kategorilerin ürünlerinden iki tanesi ve farklı bir şey bunlar. Hem uzay hem de zaman. Ve dikkat et şunu e, Platon hala Mekandan bahsetmiyordu. Onu da bir hatırlayalım. Burada ilk mekandan konuşan da Aristoteles aslında. İkinci kısımda şunu söylüyor. Zaman aslında sayı saymaktır. Bir nesne veya bir varlık var olmaya geldiğinde, yani görünüşe geldiğinde, yani deneyimlenmeye başladığında iki türlü imkana sahiptir. Birincisi ya zaman içinde senin, benim gibi ölümlü insanlar gibi e, hakikatin içinde olan ve gelip geçici olanlardır. Öl, en sonunda ölecek ve gidecektir. Ya da sayılar gibi sayılabilen varlıklardır. Yani sayıların da aslında var olduğunu iptal ediyor orada. Ve bunun nedeninin de zaman olduğunu söylüyor. Bu yüzden diyor zaman ve sayılar, yani saymaklık, özdeştir. Şimdi insan düşünmeye başlıyor. Bu kadar iyi, güzel ama saymaklık ve zamanın özdeşleştiğini nasıl kurabilir? Biz eserinde, yani fizik eserinde şunu anlıyoruz. Fiziği, yani doğanın kendisini hareketle özdeşleştiriyor Aristoteles'e. Hatta bir ünlü bir söz vardır. İşte nesneler doğası gereği yere gitmeye çalışırlar. Doğanın kendisini orada zanneder. Çünkü neden? Hareket kendisidir. İşte bu kurmaların hepsinde şunu anlamaya başlıyor insan aslında. Zaman dediğimiz şey öyle kolay anlaşılabilir bir şey değildi. Ve zaman dediğimiz o şey gerçekten de insan düşüncesini enfes bir şekilde değiştirmeye ve ilerletmeye başlıyor.